Amerika Birleşik Devletleri ya da en azından iktidardaki demokratlar kripto paraların üzerine tüm güçleriyle çullanmaya devam ediyorlar. Bazılarının çok point operation yani boğma operasyonu ismini verdiği bu süreçte çok acayip şeyler yaşanıyor. Önce kriptonun en büyük bankası olan Silvergate'e saldırdılar. Silvergate ortadan kaldırıldı. Çok hızlı bir şekilde hem de. Burada Silvergate önemi neydi daha evvel anlatmıştım bir videomda. Geneksel para piyasalarıyla kripto borsalar arasındaki geçişi sağlayan Sen Network isimli 7-24 işleyen yani haftanın 7 günü bir teknoloji altında yapıları vardı. Bu sayede kripto pazarlar kolaylıkla nakite ulaşıyorlardı. O bankayı bir anda yok ettiler. Neyi bahane ettiler orada? Dediler ki bu banka kripto paraları teminat gösterip krediler veriyor. Bu çok riskli. Michael Saylor gibi insanlara krediler verdi. Üzerine bir soruşturma yönlendirdiler. Bunun üzerine mevduat sahipleri paniğe kapıldı ve üzeri banka battı gitti. Ama Silvergate küçük bir bankaydı. Şimdi batırdıkları Signature ise Amerika'daki en büyük 3. batan banka. 118 milyar dolara yakın toplamda aktifi olan bir banka ve bir gün içerisinde ona çöktüler. İşte enteresanı Signature'nin üzerine bir mevduat sahipleri saldırısı yani bank run yani bankaya hücum var mıydı onu bile bilmiyoruz. Bir anda pazar günü bu Silikon Vadisi Bankası'nı kurtarırken bunu da aradan alıverdiler ve kayuma devrettiler. Signature Bank'la daha önce el koydukları Silvergate Bank'ın ortak yönüne kriptoyla ilişkileri. Silvergate'deki Sen Network yerine bunların da Signet diye bir networkleri var. Aynı şeyi yapıyordu. 7-24 kripto pazarlarına likidite sağlıyordu haftanın 7 günü. İşte Ondan dolayı saldırıya tabi oldu gibi gözüküyor. Yalnız Signature'ın Silvergate'den bir farkı var. Kripto ile ilişkisi çok daha kısıtlıydı ve daha da kısıtlama niyetindeydi. Evet, Signature isimli network üzerinden kripto borsalarına hizmet veriyordu. Ama sadece bu borsaların mevduatını tutuyordu içerisinde. Yani kripto teminatlı kredi falan vermiyordu Silvergate'de olduğu gibi. Bu arada bilançosunda kripto varlık da tutmuyordu. Sadece kripto borsaların nakitini tutuyordu. Ve bu rakam da oldukça küçük. 16 milyar dolar civarında. Bankanın toplam bilançosu 118 milyar dolar. Yani ancak 14'üne geliyor. Buna rağmen çöktüler. Çünkü hiçbir şekilde geleneksel finans dünyasıyla kripto arasında para alışverişi olmasını istiyorlar. Bu çökmeyle ilgili enteresan bir mesajı bankanın yönetim kurulu üyesi olan Barney Frank tweet olarak attı. Dedi ki kesinlikle kurumumuzun iflas riski yoktu. Bilançomuz çok kuvvetliydi. Sadece kripto dünyasına sıkı bir mesaj vermek için üstümüze geldiler diyor. Ben de bankanın bilançosuna biraz baktım. Hakikaten çok kuvvetliye benziyor. Bolca nakiti var. Kripto varlıkların payı çok az. Kripto ile ilgili böyle alengeli işler falan da yapmamış. Müşterilerin çok büyük bölümü kripto borsaları da değil bu arada. Gayrimenkul şirketleri, hukuk firmaları, muhasebe büroları ve zengin aileler. New York'ta kurulu bir banka bu ve müşterilik bazının büyük bölümü zengin insanlar. Onların kişisel paralarını yönetiyor. Riskli hiçbir işlem yaptığı yok ama üzerine gittiler. Çünkü daha ne demiştim? Fed yeni bir ödeme sistemi kuruyor ve bu yeni ödeme sistemine hiçbir rakibi istemiyor. Kripto pazarlarını istemiyor. Kripto pazarlarıyla geleneksel finans dünyası arasındaki ilişkiyi istemiyor. Bundan dolayı bu güzelin banka bankaya da çökmüş durumdalar. Bu kripto dünyası nasıl etkiler? Valla şu anda ben Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto borsalarıyla geleneksel finans arasında para alışverişi nasıl yapılıyor bilmiyorum. Kripto borsaları parayı nerede tutacaklar? Paraya ihtiyacı olduğu zaman digital'e nerede ulaşacaklar? Bütün bunlar karanlığa bürünmüş durumda. O yüzden dün tahminlerim çerçevesinde Bitcoin sıkı bir atak yaptı ama bu regülatif yapıdaki sıkıntı büyüyebilir ve Amerika gibi en büyük kripto pazarlarından bir tanesinin paraya ulaşması parayla kriptonun buluşması orada gittikçe zorlaşabilir. Lütfen yatırımcı bunu mutlaka akıllarını tutsunlar. Bir de unutmayın bu akşam enflasyon verisi geliyor. Benim beklentim olumlu ama ne olacağı da belli olmaz ve enflasyon kötü giderse işler karışacak. Kripto ile bu etkileyebilir. Riskinizi iyi yönetin. Bir de bir uyarım var. Bugün çok üzülerek öğrendim ki adıma Telegram'da sahte bir hesap açılmış ve oradan bir takipçimin 100 bin lirası dolandırılmış. Sevgili arkadaşlar ben asla Telegram grubum yok. Bu videonun açıklamalar bölümünde verdiklerimin dışında bir sosyal medyam da yok ve ben asla kimseden kripto para istemiyorum. Kimseyi bir kripto pazarına yön Asla bunlarla ilişkim yok. Lütfen bu tip tuzaklara düşmeyiniz. Maalesef kanal biraz büyüdükçe böyle şeyin sayısı artacak gibi gözüküyor. Çok çok dikkatli olmazsa fayda var. Bu arada bu akşam borsa açılmadan önce enflasyon verisi geliyor. Bir dışarıda olmam gerekiyor ama eğer zamanı denk getirebilirsem ve veride ilginç şeyler varsa bir canlı yayın açmayı düşünüyorum akşam. Mutlaka beni izlemeye devam edin. İnşallah kripton üzerine kabus gibi çöken Amerikan devletini veya en azından bu demokratları Allah bildiği gibi yapar. Sevgili kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.